Bugün 11 Temmuz 2022 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay özgür ve değişken enerjiler veriyor. Bugün kültürel ve sosyal alanlara daha fazla çekilebiliriz. İlgi duyduğumuz konularda araştırabilir, okuyabilir, tecrübeli kişilerden bilgi toplayabiliriz. Ruh halimiz daha iyimser ve neşeli olabilir. Gün genelinde kısa veya uzun gezi ve seyahatler yapabilir, açık havada zaman geçirebiliriz. Spor ve fiziksel aktiviteler için de uygun bir gündeyiz. Akşam saatlerinde ay ikizler burcundaki Venüs ve balık burcundaki Neptünle gergin açılar yapacak değişken ve kararsız enerjiler akşam ve gece saatlerinde duygusal ve zihinsel karmaşalar yanılgılar yaratabilir kişisel konfor alanlarımızda bazı memnuniyetsizlikler ilişkilerde tutarsızlıklarda yaşayabiliriz kadın figürleriyle de bazı anlaşmazlıklar oluşabilir Gece saatlerinde alerjiler ve psikosomatik problemlere karşı da daha hassas olabileceğinizden kendimizi çok zorlamamalı beslenmemize dikkat etmeliyiz önemli işlerle ilgilenmeden dinlenmek keyif verici uğraşlara sanat ve maneviyata yönelmek daha doğru olabilir siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun